Teoman ve Candan'dan 24x üzeri 5'i çarpanlarına ayırmaları istenmiş. Aşağıdaki tabloda Teoman ve Candan'ın verdikleri cevaplar var. Teoman, 24x üzeri 5'i 8x üzeri 3 çarpı 3x kare olarak çarpanlarına ayırmış. Candan ise sonucu 4x çarpı 6x üzeri 4 olarak bulmuş. 24x üzeri 5'in çarpanlarını doğru olarak bulan öğrenci hangisidir demişler. Hangisidir diye soruyorlar. Evet, burada videoyu durdurun ve soruya Teoman mı yoksa Candan mı doğru cevap vermiş, bunu bulmaya çalışın. Önce Teoman'ın yaptıklarına bakalım. Çarpanları iki tane tek terimli ifade olarak bulmuş. 8x üzeri 3 ve 3x kare. Peki sizce bu iki tek terimliği birbiriyle çarparsam 24x üzeri 5 olur mu? 8 çarpı 3. 24. Geriye, geriye x'li terimler kaldı x üzeri 3 çarpı x üzeri kare, x üzeri 5 eder. Şahane! Teoman'ın sonucu doğru. Yani bunlar 24x üzeri 5'in çarpanları olabilir. Sıra Candan'da, bir de Candan'a bakalım. Kat sayılarla başlayalım. 4 çarpı 6, 24. Sonra, x üzeri 1 çarpı x üzeri 4 de, x üzeri 5 eder. O zaman Candan'ın sonucu da doğru. Bu videoda size göstermek istediğim şey şuydu. 24x üzeri 5 gibi bir tek terimlerinin birden çok çarpanı olabilir. Yani 24x üzeri 5'i çarpanlarına ayırmanın birden çok yolu vardır. İsterseniz 24x üzeri 5 için, mesela ben de kendi çarpanlarımı yazayım. Ben de şöyle diyeyim. 24x üzeri 5, 12x üzeri 3, çarpı, diğer çarpanda, 12 çarpı 2, 24 edeceği için 2, ve x üzeri 3 çarpı x üzeri 2 de x üzeri 5 edeceği için 2x üzeri 2 olur. Evet, bu da benim çözümüm. Gördüğünüz gibi bu tek terimliyi çarpanları yine tek terimli olacak şekilde çarpanlarını ayırmak istediğimizde, bunu birkaç değişik şekilde yapabiliyoruz. Şahane!